Bugün 12 Nisan 2023 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay güne sabırlı ve kararlı enerjiler veriyor. Bugün iş ve görevleri daha fazla önemseyebilir, gelecek planlarımıza odaklanabiliriz. Sabah saatlerinde ay Yengeç Burcu'ndaki Mars'a karşı açı yapacak. Özel yaşam ve ailevi beklentilerle kariyer sorumlulukları arasında bazı çatışmalar yaşayabiliriz. Evde veya işteki görev ve sorumluluklar da üzerimizde baskı yaratabilir ve duygusal tepkiler gösterebiliriz. Stres ve gerginlik nedeniyle aile büyükleri ve otorite figürleriyle de ilişkilerde zorlanabiliriz. Sabah ve öğle saatlerinde sabırsız ve dürtüsel davranırsak kaza ve sakarlıklar arasında da karşılaşabiliriz. Dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Oğlak Burcu'ndaki ay öğleden sonraki saatlerde Boğa Burcu'ndaki Merkürlü üçgen görünüm yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında daha rahat denge kurabileceğimiz bu saatlerde güvenli ve istikrarlı adımlar atabiliriz. Günlük işlere pratik çözümler bulabiliriz. İlişkilerimiz ve alışverişlerimiz de verimli ilerleyebilir. Boğa, Başak, Balık, Akrep Burçları bu olumlu etkiyi değerlendirebilir.